Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün karşımda efsane bir artım Evet hemen notaya yardım yazıyoruz Gene ee, peynir oldu. Bunu montaj bir buyurun zaten Yardım yazdığımızda böyle bir e, şey geliyor ortamın eski batınmış e, Gördüğünüz gibi s kayıt, seviye, moderasyon, guvart Ben moderasyonu sizlere göstermek istiyorum Moderasyon, ee, seyaz, otorör falan bunları hepimiz biliyoruz zaten. Moderasyon 2'ye geçelim. Ee, kick, ban, ondan sonra kick yetkili rol var bu sefer. Benim modda ban yetkili var sadece. Ee, ban burada daha çok ban, kick var zaten öyle. Hemen moderasyon 3 diyorum ııı ee, panel var sunucu paneli işte ııı e, s-t ya ııı ee, işte aktifiye vesaire vesaire hatta panel, mi? Ee, panel... diyelim mi? ııı panel değil ha aa hata verdi ne hatasıymış? please give me data hımm boktan önceden böyle bir hata var mı bu renkte bilmiyorum ama güzel beni çalışıyorum eğer güzelse biliyorsam şimdi ee, bence efsane alt yapı ee, gelecek bu arada eğer bir alt yapı toplamaya çalışırsam bundan sonra da büyük ihtimal seviye bu alt gibi bir şey gelecek efsane alt yapı başlayacağız? Ee, mu, Mutolo, yani, mutelo ee, mutelo kanal vesaire vesaire mutevan bir yıl varmış, yıl. Hemen deneyelim, jail. Jail oyunu bulamadım, benim moddaki hatta e yönetim moddaki jail sisteminin aynısı arkadaş. Ya da bunu göstermemek gerekiyot. Mute var. Eee... Mute... Dog. Mute... Log. Chrome'un test mekame. Adından mute dedim saniye yanlış mı yazdık? Tekrardan vermem Allah Allah, olmadı. Haa, mute. Eskili. Rol, et. Evet. New role diyelim. Ha, burada şey varmış. O zaman benden hangi rol var? Yönetim yapalım. Ee, ondan sonra Juma neler varmış? Mute etkisi varmış. MUTE Hemen şöyle kopyaladık MUTE Ondan sonra Juma e, ARMUX'a atalım bir tane BOTM8 vermiş biri onu anlamadım Ben buna e, New World Buna Bana BOTM8 vermiş Şöyle yapalım o zaman Mustafa'nın yetkisini alayım Zaten e, yetkisinden benden düşük olan bir o var Hemen şuna bir uyuyor verdim Zaten atamayacağım çünkü evrimanlı yönetici olduğu için Bir saat dedim Evet yetkili bir kullanıcıya e, karışamam diyor Ben hemen şöyle ikinci test sunucumuza geçelim e, Buna da aynı şeyi yazalım Bu arada sanırsam Sadece mute e, Haa çarap veriyormuş lan Oğlum demin niye cevap vermedi bana Anlayamadım onu mesela herhalde Bütünler şeyi ayarlayamadım MUTE heee bütün her şeyi ayarlamadan ııı e, size şahap vermiyor bu arada sonuç konuğu mutumu denedim burada ııı e, neydi? MUTE LOG ha, yok MUTE yetkili rol et niy rol ııımm e, kurucu olması lazım evet arkadaşlar kurucu tamam şimdi tekrardan deneyelim. Bir saniye, bir saniye attık ya. Hemen şunu Mustafa Mert yazdığım zaman. Eee Türkçe. Pardon bir saniye aynen. Hemen şunu bir yatalım Bir gün attık mesela. E, aa dur bir dakika. Dur dur dur dur dur dur dur dur. dur, dur, dur, dur. Heee! Perm yokmuş ya! Bunda perm yokmuş kanka. Kusura bakmayın abi. Perm yokmuş. Hemen şöyle bütün permleri verelim de. Ee, tekrardan aynı şeyi yazalım. Bir day dedim. Allah Allah. gene vermedi. Neyse sıkıntı yok. Hemen tekrardan bir yavrum yazalım. Ee, size profil var mesela. Profil. Iı, profilim ben bunu dün test videosu çekerken ıı, şey yapmıştım ve ııı kalıyor yani arkadaşlar hemen şöyle isterseniz profil sil var mı? yok bir dakika profil sil var mı? yokmuş neyse sahibine söylerim ekleyebilirse ekletir ııı ee, cinsiyet ayarlı var bayrak ayarlı var bayrak ayarlı Türkiye ayarlama sınırlısı olabilir ııı ee, güvenlik var, gif var, gif davet, davet yazarak olmuyor bu arada arkadaşlar davet sistemi oluyo, notta boz davet yazmamız gerekiyor onu da burada belirteyim ııı, ee, istatistim tum, tum da. bir dakika lan istatistim değil bu arada kova yakın bir şey eklenecek, istatistime eklenecek onu da buradan spoiler'ını verelim ııı, ee, şuradaki gifi istapsanız kalabilirsiniz Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sonuç sayısı. Bu arada bunun gözükmesi için arkadaşlar internetlerimizin açık olması gerekiyor. Hemen şöyle müzik yazacağım. Müzik sistemi yokmuş. Şimdi altyapıyı aldığınızda pardon altyapıyı aldığınızda yapmanız gereken şeyleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Altyapıyı aldığınızda abicim burada ıı, sahip şu bakın. Ayrıl, bakın bakım, Beyaz liste. Bunlar var. Bakın bu 4 komutu siz ayarlamanız gerekiyor. Ee, bakın komutuna geldikten sonra şu terminali kapatalım. Bakın, komutuna geldikten sonra arkadaşlar. Ee, buraya kendi ID'niz bu sahip ID diyor. Bu ikiye kendi ID'nizi yazacaksınız. Benim ID'm olur zaten burada. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın burada. Ee, sahip ayrıl var mesela bu turucudan ayrılır ee, Bu yapmanızı tavsiye etmem Beyaz liste Kara liste ee, Beyaz liste Türkiye saatini gösteriyor diye de, O değil abi Bir dakika Sonuç ee, saati sahipler Kullanabilir buraya kendi ip'nizi Yazacaksınız zaten Bu arada arkadaşlar e, Şuradan da şöyle botu göstereyim Gördüğünüz gibi rol bilgi var mesela Rol bilgiyi tıklayayım GOL BİLİĞİ GOL BİLİĞİ Allah Allah, olmadı Bir dakika, ben komutu yanlış yazmış olabilir miyim? ROL BİLİĞİ Hayır ee, Hemen hocam, bu Şöyle bir restart yapalım Bazı bir şey oynadım belki, olmadı olabilir NODE NODE, SPALER, SON TEŞEYSİ Main adını değiştirmeyen oraya çalışmaz Nokta Miktarı... o aaa ha, hata veriyor. ne demiş? ııı ee, mesaj veriyorsunuz finz tamam bu v11 olması lazım yok v12 imiş tamam ben bunu çeviririm arkadaşlar sıkıntı yok oylama var oylama ıııı ee, tekrardan şöyle denir no, orda spellers noktajı dedim oylama ııı ee, gördüğünüz gibi oylama deneme diyelim Uncom mesaj Heeeemmm Oylama komutanı ben cowboydan alırım, eklerim arkadaşlar Sıkıntı olmaz ee, Tekrardan hemen şöyle bir yardım yazalım diyeceğim Olmaz çünkü botu yeniden başlatılır Eee Yardım diyelim Bada bada istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz çünkü gifleri falan ee, Şuradaki şeylere bakalım tavsiye Tavsiye Se, dakika ee, sen of Underfair Neyse bunu hallederiz Ben bunu şöyle Ben bunu hallederim O, videomuzda bayağı uzak. Neyse tamam Eee hemen yaptım dedik GIF var, kayıt var, seviyor. Eee, kısa hemen göstereceğim. Ayrıca da cowboy'dan biliyorsunuz. Burada cowboy'da erişim sistemi kaldırıldı onunla buradan elipseyim. Seviye 0'lı, seviye roller vesaire vesaire bunlar. Eee, fakat arkadaşlar ben şey bulamadım. Eee, buradan videonu sa e, pardon, bu grubun sahibine soracağım ama seviye dediğiniz zaman arkadaşlar? Eee, şey olmadığı zaman. Eğer e, mesela hani kaç puan da seviye atlısın diyor ya onu ben ayarlamayı bulamadım. Onu ben ayarlamayı bulamadım diyeceğim de seviye ne hale getek yani. Taburda seviye mi Olmuyor. Seviye, doğru seviye yok. Neyse, ee, nokta bot list var, güvenlik var. Güvenlik, chat güvenlik. Ee, reklam engeller, reklam mı, engel, vesaire vesaire. var, bot koruma. bot eklenemiyor. Ee, ondan sonucu mu? güvenlik güvenlik verilecek rol, olunacak rol, sahte rol ne diyormuş ee, ilk geldiğinde verilen rol seçir. ha tamam otur rol önce bir otur rol mü? ilk geldiğinde ha, hani şey alıyor test alıyor herhalde eğer o testi geçerse alınacak rolüyo, ben bir rol diyor ben öyle anlattım. Ee, tamam. Ee, şimdi tekrardan mı yardım yazalım Şeydi 3-4 test üzerine duracağım. Ee, NSV var bunu Kullanmayayım yani. kullanıcı e, sahip var mıydı? Yokmuş, sıkıntı yok. Resim sayar. <gülüyor> bunu lan. İsim sayar, bakacağım. İsim sayar. 110 mesajın içinden 23 kişi atmış. Ne alakalı ha? Ben anlamadım bunu. <gülüyor> ee, dur bakayım. İstek. Çalışmıyor herhalde. Çalışmıyor ee, var, tavsiye var. Bunu az önce denedim mesajla. De, bu istatistik gibi bir şeyde kamu sayar var. Oha! Yakında buna ses sayar bekliyorum lan. Adım sayar gibi şey. ee, Sonuçlu bilgi var. Dediğim gibi bunun için de dedi açık olması lazım arkadaşlar. Ee, mutlumuzun eğer internetleri açık değilse bunu yapamaz. Evet ee, bu videomuzda arkadaşlar böyle bir alt gösterdik. Dediğim gibi şundan da göstereyim hatta. Ee, gördüğünüz gibi ee, burada arkadaşlar şunlar var ya. DB, falan. Onu ben yapana kadar canım çıktı. Bir diyeceğim bir dakika. V11, to V12 var. Bu ne lan? V11, V12. Yapayım. Beach, ee, Ya Beach, Emma. What the fuck? Yanlış mı yazdım abi ya? Heh, oldu. Arkadaşlar! <gülüyor> V11 to V12'de buldum ha! <gülüyor> V11 to V12'de buldum sanırsam genel World 4'te bu yok. Ee, buradan da eğlensin selamlı olsun. Eklev sana. Canım kardeşim. Ee, pin var, afk var, avatar... Ee, avatar diyelim. Allah Allah. Dur bir dakika AFK'ye seyahat diyelim ee, seni gittik sunucu sahibinin Sunucu sahibi ama Sunucu sahibi olduğumu anladı kardeşim Sunucu sahibi olduğumu anladı botakıllı Botakıllı kanka Iııı ee, sohbet takip ediyor Ondan sonra onajıma, ee, falan filan Bu arada arkadaşlar dediğim gibi şu Krok izle ve Jason'ı silmeyin bu da ee, eğer bunu isterseniz profil bilgileri ayarladıysanız profil bilgileri kaybolur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.